Dost etbiyan evbiyan ev yurarda dost et ne kanev dost etbiyan evbiyan ev yurarda dost et ne kanev men kavayı şey asman bulu. Buzun past bulgendi o şeyim kaldı barın köşerdim, fakat yine hati burada bu yursuzluğu bir yanıb Sözingizden nasıl gergen yok şeyim asman e yok şeyim. Ardından tı gergen dostum kaldım, ağrım, fakat yine katiyordu. Bugün sizne bir yanı. Sözingizden nasıl yok şeyim asman past yok şeyim